Merhaba, sizlere bu buşonlu sigortalar hakkında bilgi vereceğim. Buşonlu sigortalar, eriyen sigortalar ailesindendir. Temel çalışma prensibi, buşon içerisinde bulunan bakır iletkenin akım kapasitesini geçtiğimiz zaman, taşıyabileceği akım kapasitesini geçtiğimiz zaman bakır teri eriyerek kopması ve elektrik devresini açma prensibine göre çalışır. İletkenlerden geçirebileceğimiz akımın bir kapasitesi vardır. Bu akım değerinin üstüne çıktığımız zaman, iletkenle ısınma ve bu ısınmanın devamı ile birlikte iletkenli kopma meydana gelir. Bu sigortalarda sigortalar da bu prensibe göre çalışırlar. Bu sigortalar şöyle ömde bir takalım daha sonra dağıtalım. alalım. Bu sigortalar bu kapağı, buşon ve buşon gövdesinden meydana gelir Buna ilave bazen buşonlu sigortalarda viskontak dediğimiz bir eleman da kullanılır bir parça da kullanılır isterseniz bu parçaları tanımaya buşonla başlayalım. Buşon dış tarafı porselen ve iki baş tarafında metal kontakların olduğu bir elemandır. Bunun içerisinde kuaz kumu ve Şunlardan hangisini sökelim? Şunu sökelim. İçerisinde kuaz kumu ve Kapa At kapağını söktük. İçerisini boşaltalım. İçerisinden kuaz kumları çıkıyor. Ve sigorta takım değerine uygun birletken bulunur. Bakın içerisinde bakır bir birletken var. Dikkat edecek olursanız bakır birletken bazı noktalarından zayıf tutulmuştur. Bu zayıf atılma, ısıların zayıf atılmış olduğu bölgelerde yoğunlaşması belli etkinin oradan kopmasını sağlar. Bu sayede ısının belli noktalarda yoğunlaşmasını sağlamış oluruz. Buradaki kuaz kumunun görevi ise kısa devre anında burada oluşacak ısı çok yüksek değerlere çıkacaktır bakıya etkinin üzerindeki ısı. Kuaz kumu o ısının bütün buşon gövdesine yayılmasını sağlar. Aksi taktirde eğer buşon gövdesine yapışmış olan bu bakır tel, buşon gövdesinin belli yerlerinde ısı oluşturacak olursa, örneğin şu bölgede, bura, bu bölgenin aşırı ısımış olması, başka farklı bölgelerin soğuk olması bu porselenin çatlaması neden olur. Kuars bu oluşan ısıyı porselenin veya buşon gövdesinin, buşon porselenin her tarafına yayılmasını sağlar. Az önce sökerken görmüş olduğumuz, burada bir tane e, marka vardır veya parça vardır. Bu parça içerideki bakır iletkene tutturulmuştur. Bu bayrakçık diyelim. İçerideki bakır iletkene tutturulmuştur. Eğer bu sigorta atacak olursa yani atmasından e, kastımız içerisindeki tel eriyecek olursa bu iletken içerideki bakırdan ayrılacak ve şuradaki küçük yay vasıtasıyla onu da şuraya düşürelim. Küçük yay vasıtasıyla üstündeki küçük yay vasıtasıyla dışarı doğru çıkacaktır. Bu benim sigortaya attığımı anlamama yarayacaktır. Bakın atmamış olan bir sigortada, şunu gösterelim. Atmamış olan bir sigortada arkadaki bayrakçık kontak, metal üzerinde üzerindedir. Eğer bu sigorta açma yapacak olursa, yani içine kitel olursa o ee, bayrakçık bu yayın etkisini dışarı çıkacaktır. Yani sigortayı ben bakarak açmayı yapmadığını, yani erip yapma yapmadığını, yapip yapmadığını anlayacağım. Peki bunu nereden göreceğiz? Bunu bu şun kapağımızın üzerindeki pencereden göreceğiz. Dikkat edilecek olursa, dikkat edilecek olursa, bakın o pencere, bu bayrak olduğu yere denk gelmektedir. Buradan gözle bakarak. sigortanın atıp an, atmadığını anlamamız mümkün olacaktır. Şimdi bahsetmeniz gereken bir başka konuda bu uşonlu sigortaları bağlantı yapılarak yapılırken iki tane bağlantı noktası vardır. elektriğin geli ve çıktığı nokta. Bunlardan bir tanesine biz dip kontak deriz, diğerine yan kontak deriz. Şu dip kontak dediğimiz bağlantı noktası Sigortanın içerisindeki aşağıdaki temas noktasına yani buşonun alt kontağına gelir takıldığında bir diğer bağlantı noktası da yan kontaktır ve şunu aşağısak daha net göreceğiz. Bu bağlantı noktası da e, buşon gölgesinin yanındadır. Buşonu taktıktan sonra bakın tak taktığımız zaman buşonun at kontağı direkt dit kontağa değinmektedir. Şu buşon sigortasını sökeyim. Buşon kapağını taktığımızda ise buş, tamamen metal olan buşon kapağı içerisi tamamen metal olan buşon kapağı üst kontağına buşonu değmekte ve aynı teması girmiş olduğu yuvayla yan kontağı taşımaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken şey kas Şebekeden gelen faz sigortaya dip kontaktan girmesi gerekir. Eğer fazı yanlışlıkla biz yan kontağa verecek olursa sigortanın sökülmesi sırasında elimizin kaymasıyla birlikte yan kontağa tutabiliriz. Bu bu ise çarpılmayla sonuçlanabilir. Eğer sigortanın biz girişini faz girişine dip kontak verecek olursak sigortayı şuraya girebilir miyiz? Sigortayı açmamız ile birlikte bakın sigortayı şu anda açıyorum önce dip kontak kesecektir. Dip kontak keseceğim için faz burada kalacaktır. Buşon kenarları yan kontağında faz kesilmiş olacağından herhangi bir şekilde dokunmalara karşı çarpma riski olmayacaktır. Bir başka şey daha. Bakın bu e, tekrar bayrakçıya tekrar gelecek uzak bu bayrakçının rengi beyaz. Hazırda seçmiş olduğumuz bayrakçıya bakalım. Bakın bu bayrakçınınsa rengi siyah. Bu akım değerleri buşon şun yazar. Bu şun kenarında yazar. Ve ben bu buşonu sigorta içerisine taktığım zaman sigorta içerisine taktığım zaman akım değerini görme şansım yoktur. Ancak bu şunu çıkarıp gövdedeki akım değerine bakıp tekrar yerine takabilirim. Bu bayrakçıklar her bir akım değerinde farklıdır. Kırmızıdır, sarıdır, siyahtır Bunun tabloları vardır. Ee, yine sistemizdeki dokümanlar kısmında kumanda lens içerisinde akım değerleri bunların var. Tablo şeklinde. Burada detayına girmeyeceğim. Buna baktığım zaman, bunu beyaz gördüğümde dışarıdan nemur efekt yeresinden bunu beyaz gördüğümde bunun akım değerinin 50 amper olduğunu anlayabilir. Yani bu şunu sökmeden kapağı sıkıp buşonu almana 50 amper olduğunu anlayabiliriz. Şimdi başka e, launch'ta anlatmış olduğumuz bir risk vardı. Risk kontak ne işe yarar? Risk kontak farklı akım değerlerindeki sigortaların aynı sigorta bölgesine takılmasını engeller. Şimdi bakalım bu viskontağı ancak 10 amperlik bir sigortanın alt kontağı girebilir. Eğer bu şeye ben daha büyük değerli örneğin 30 amperlik bir sigortayı takacak olursam dip kontağı bu sonun alt kontağı değmeyecektir. Bu niye kullanılır? Bir yere eğer siz 10 amperlik sigorta takmışsanız Yarın bir gün başka birileri gelip, ya bu 10 amperlik sigorta çok çabuk atıyor, bunu değişeyim derse takacağı bir büyük boy, bakın elimdeki de 16 amperlik sigortadır, 16 amperlik sigorta bu boya girmemektedir. Takacağı bir büyük boy bu sigortaya olmayacaktır. Bu sayede sigorta akım değerlerinin kontrolsüz bir şekilde arttırılması engellenmiş olacaktır. Yeni bispond taklarının da renkleri vardır. Bu bispondağa bakacak olursanız 10 amper. Bu arka puldaki veya bayraktaki renkle aynıdır bispondan rengi. Bispondan rengine bakarak da bunun kaç amper olduğunu anlarız. Peki bu bispondak nasıl takılıyor? Şimdi bu şunumuza bakacak olursanız, bu şunumuzun dip konta vida bağlantısıdır. Bu vida bağlantısını bir tornavida yardımıyla çıkarabiliriz. Çıkardıktan sonra o vida bağlantısının yerine bir kargo burnu vasıtasıyla mis kontaktımızı takmamız mümkün ve bunu kargo burunla sıkmamız gerekli. Eğer ben sigortanın dip kontakt mis bağlayacak olursam, demin de söylemiş olduğum gibi bu sigortaya mis değerinden daha büyük akım değerindeki sigortaları bağlamamız imkansız hale gelir. Öncelik elimizdeki bu viskonta, az önce sökmüş olduğumuz ne oluyor mu? Olmuyor. 35 amperlik sigortanın viskonta. Bu sigortayı çıkarıp yerine daha düşük 10 amperlik bir sigortayı bağlayabiliriz. Bu viskonta küçük değerdeki sigortaların bağlanması eder. Ama küçük değerdeki sigortanın bağlanması arıza oluşturan bir durum değildir, ne olur daha çabuk atacaktır veya daha düşük akım değerlerini de atacaktır. Bu bir arıza değildir ama siz küçük akım değerli bir skontrağa çıkarıp veya küçük akım değerli bir sigortanın içerisine büyük değerli bir sigorta koyacak olursanız ve bu arızanın nereden kaynaklandığını bilmeden yapacak olursak bunu, bu bizim için daha büyük arızalara yol açabilir. Beliyen tercih sigortaların çalışma piyasetini anlatabilmek için 1 amperlik cam sigortadan 1 amper üzerinde akım geçireceğiz ve içerideki iletkenin erimesini lezzemleyeceğiz. Şimdi sigortamıza akım uyguluyoruz ve evet içerideki iletkenin eriyerek ısı ile birlikte eriyerek kopmasını gördük. Şimdi elimizdeki bu soncu sigortaya anma değerinden daha yüksek akım vererek atması esnasında olanlar izleyelim. Demin açma yaptırdığımız sigortanın içini açarak akımın içeride yapmış olduğu tahribata bakalım. Arka kapağımızı açıyoruz. Uşanımızı. Biraz kumağımızı dökelim. Bakın içeride arka bayrağı veya e, şeyi tutan telin bir parçası. Kibörte gördüğünüz gibi ikiye bölünmüş. E dikkat edecek olursak bunun içinde de akımın zayıflatıldığı noktaları burada görüyorsunuz. Akımın zayıflatıldığı şu noktadan da zaten telim kopma yapmış.